Selamlar. Zor zamanlarda motivasyon. Ee, bir yürüyüşe çıkayım dedim. Neler oluyor, neler bitiyor? Paylaşacağım biraz sizinle. Evet havalar güzel. Ee, birazcık motive olmak, harika harika geçmek gerekiyor diye bir dışarı çıkmak istedim. Ee, yavaş yavaş hayat normale dönüyor bu civarlarda, İngiltere civarında. Ee, i̇nsanlar sokakta, maskeler takılı. Bu sosyal mesafelendirme konusundan dolayı insanlar nasıl yürüyecekleri konusunda biraz sık karışıklar. Şu yandaki abla bir yön değiştirdi. Zor zamanlarda motive olmakla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bir de neler oluyor, neler bitiyor. Onunla ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Yavaş yavaş hayat normale dönüyor gibi gözüküyor açıkçası. En azından bu ikinci dalga meseleleri çıkana kadar. Ama tabi iş hayatında her şey o kadar kolay normale dönmeyecek gibi gözüküyor. Yani ciddi anlamda zorluklar var. Bir bakalım. Şimdi hem benim çevremde hem de toplumun genelinde artık kendi işini yapan, kaba tabiriyle girişimci olarak çalışan insanların sayısı ciddi anlamda arttı. E, Beyaz Yakan'ın yaşadığı zorluklar başka. İşte, özellikle güvenen güvenmeyen yönetici var. E, bu sebepten dolayı iş baskısının arttığını söyleyenler var. E, çok daha rahat çalışma dönemini geçirenler var. Açıkçası çok daha hakim değilim o tarafa. Ama özellikle girişimcilerin e, üzerindeki yük çok yüksek. E, bunun neden olduğu rengine birkaç fikrim var. Bir yandan şöyle karşıdan karşıya geçip bizim buralardaki parklardan bir tanesine doğru yürürken bir yandan da sizinle. E, güncel durum paylaşayım. Ee, en büyük zorluğu aslında şurada yaşıyoruz. Şimdi e, gittikçe netleşiyor kafamda. Bu arada bayağı karantina saçı. Kusura bakmayın. Ee, özellikle girişimcilik tarafında Harcadığımız enerjinin bize dönüşü lineer olmuyor. Yani aslında kurumsal bir hayatta çalışırken veya maaşlı bir işte çalışırken bir ay çalışıyorsun, bir ay maaş alıyorsun, iki ay çalışıyorsun, iki ay maaş alıyorsun. Her ay emeğinin karşılığı bir anlamda geliyor. Ama girişimcilik tarafında birazcık denkten farklı. Bazen on ay çalışıyorsun... E, sıfır maaş alıyorsun, e, 11. ayda 12 aylık bir maaş alıyorsun e, veya onu da alamayabiliyorsun. İşte o 11. aydaki ruh hali insanın gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Herkes bununla farklı şekilde baş etmeye çalışıyor. Bazıları baş edebiliyor, bazıları baş edemiyor, baş etmekte zorlanıyor. Bence baş eden insanların daha yaptığı bazı şeyler var, onlardan bahsedeceğim size. Bunu başarabilen insanların bence en iyi yaptığı şey en başta, uyku düzenlerini iyi yönetiyorlar. Ben ben de bu arada zorlanıyorum. Biraz kendimle ilgili yeni hedeflerimden de bahsedeceğim size. Ama şuradan gireyim. Yani özellikle uyku konusu düşündüğünüzden çok daha önemli bir konu. Onu söyleyebilirim. Matthew Walker'ın Why We Sleep Niye Uyuruz diye bir kitabı vardı. Yaklaşık bundan bir 5-6 ay önce dinlemiştim ve çok etkilemişti beni. Orada bahsettiği şeyler aslında çok önemli. Uyku beynin öğrenmesini, duyguları, motivasyonu birçok şeyi etkiliyor. Bir tane örnek vereceğim sadece. Şundan bahsediyor. Özellikle rüya insanlar bir konuda rüya gördüğü zaman o konuyla ilgili duyguları ve düşünceleri birbirlerinden ayırıyorlar. Rüyanın aslında böyle fonksiyonel bir tane e, faydası var. Yani hatta şunları örnek veriyorum, e, Ciddi anlamda sıkıntı yaşamış, e, işte PTSD travma sonrası, stres bozukluğu yaşayan insanlar konuyla ilgili rüya gördükçe aslında e, olayı hatırlıyorlar ama olayla ilgili negatif duyguları hatırlamadan olayın durumunu hatırlayabiliyorlar. Yani duyguları işlemeyi sağlıyor rüya. Sağlıklı uyku olmadığı zaman e, geceler gündüzler birbirine karıştığı zaman ki çok mümkün bu kadar insanların evde kaldığı dönemde duygular iç e, içe iş giriyor. Motiv olmak ayrıca bir zorlaşıyor. O yüzden uykuya çok önem vermek gerekiyor. Uyku kalitesi nasıl artıyor? Ee, öğleden sonra kafein içmeyerek, aynı saatlerde yatmaya ve kalkmaya çalışarak, belirli bir rutin tutturmaya çalışarak, e, gece yatağa yatmadan önce bir ritüelistik şekilde belirli bir saat öncesinde ekranla ilişkiyi keserek bunlar en önemlisi ama fiziksel egzersizin sporun önemi çok büyük vücudun gerçekten ciddi anlamda yorulması en kolaylaştıran şeylerden bir tanesi aslında bu şekilde baktığımızda o yüzden uyku çok önemli yani bazen şöyle bir şey oluyor bunu tekrar tekrar görüyorum bizim zihnimizde İnsan psikolojisiyle çözmeye çalıştığımız konuların çok büyük bir kısmı aslında son derece pratik veya kimyasal çözümü olan durumlar olabiliyor. Böyle düşünüp işte acaba konuya nasıl bakarsak işin içinden çıkarız falan diye düşünüyoruz ama Halbuki ortadaki sorun baya kimyasal. Yani belki şöyle bir spor yapsanız şöyle bir ter atsanız problemleri küçümsemek için söylemiyorum tabii ki bunu. Ama bazen çözüm çok daha düşündüğümüzden yakında olabiliyor açıkçası. İkinci konu bu hedefleri yazmak konusu, net hedefler koymak ve ondan sonra yazmak, ondan sonra da asmak. Yani her gün çalıştığınızda, önünüze koyduğunuz yerde onları net görecek şekilde gözünüzün önüne koyma meselesi aslında. Hatta bu bahaneyle biraz ben de kendi hedeflerimden bahsedeyim. İki sene önce bir video çekmiştim bu şekilde İngiltere'ye geldiğimde hayatımda neler oluyor diye. Ee, şu son dönemlerde işte neler oluyor diye bir kayıt yapıyoruz arkadaşlarla. Ee, daha böyle kalabalık içerikler oluşturuyoruz. O taraftan pek bahsetmemiştim. Ondan bahsedeyim size birazcık. Ne, e, hedefler olarak neler koyuyorum şu anda şeklinde diye. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, bir taraftan Startup soflandı Startup soflandım bir iş modeli olarak e, aslında kendi üstünü ispat etti burada. Buradaki startupların hikayesini anlattığımız, o hikayeleri bir tür belgesel kurgusuyla anlattığımız bir yapıydı. E tabi bu korona dönemiyle birlikte startupların parası kalmadı. E onların yatırımcılar gözündeki gör görünürlüğünü arttırmak gibi bir niyetimiz vardı aynı zamanda. İşe alım süreçlerinde adaylar ve şirket kültürünü göstermeleriyle ilgili bir isteğim vardı. E bunların devremesinin yeri değişti. Startupların parası kalmadı. Muhtemelen normale dönecek o işte ama tam oturmuş bir iş modeli bulmuşken aslında orada sıfırlamak zorunda kaldığımız bir gerçek. Benim için de kolay değil. Ee, ne yapıyoruz peki buna çözüm olarak? Şu anda geldiği nokta işin nedir? Ee, Startups of London önümüzdeki dönem içerisinde e, bir tür aslında bireylere faydalı nasıl olabilirim diye düşünecek. E, ve bireysel CV e, bunları video üzerinden anlatabilir mi? E, belki izlemişsinizdir. Humans of New York diye bir e, bir kanal vardı bir Facebook kanalı, sonra bir Instagram kanalına dönüştü. Birazcık onun gibi buradaki girişimcilerin hikayelerini anlatmakla ilgili bir inisiyatif olacak. Canlı danışmanlık seansları yapıp bunun üzerinden işler yapmayı deneyecek. Yani orayla ilgili böyle beni motive eden konular var. Önemli olan konuların ne olduğu değil. Siz de kendi işiniz için yeni hedefler, yeni konular koyup bunları alt hedeflere, alt gruplar haline dönüştürdüğünüz anda aslında üzerinizdeki stresi ve baskıyı biraz azaltmış oluyorsunuz. Startup Safland'ın tarafında böyle. Aynı şekilde Türkiye'deki devam eden proje her gün öğren için benzer hedefler koyduk. E, oradaki ortağımla birlikte, Yançla birlikte e, bireysel tarafta neler yapabiliriz diye bir yandan düşünüyoruz. Orayla ilgili güzel fikirlerimiz var. E, 0-3 yaş çocuk gelişimini dışarı açtık. Gene o onun parçası. Onun dışında artık çarşamba günlerini e, içerik konusuna ayırmaya karar verdim. Bu videoyu bir çarşamba günü çekiyorum. Hem Türkçe hem İngilizce bir şeyler yapmak istiyorum. Vazgeçemiyorum ikisinden de. Yani Türkçe içerikten de vazgeçmek istemiyorum. İngilizceden de vazgeçmek istemiyorum. Bunun dışında devam eden güzel yan projeler de var. Bunlardan bir tanesi Toolbase. T-O-O-L-B-A-S-E nokta e -o, tool Toolbase, IO. Ee, teknik ortağımla birlikte yapıyoruz. O da burada yaşıyor. Ee, ve çok keyifli bir proje oldu açıkçası. Ee, onu yakın zaman içerisinde lansmanını yapacağız. Product Launch'da e, başlayarak launch edeceğiz ve bakalım nasıl tepkiler gelecek. Yani şunu demeye çalışıyorum özetle. Haftayı ben bir programı böldüm ve bunun içerisinde dedim ki kendime ya tamam şimdi önümüzdeki dönem içerisinde yapman gereken şey şu kendine bir sprint oluştur. Bu sprint e, ne kadar sürsün diye bir hesap yaptım. Haftanın günlerine böldüm. Bunları hedefler olarak yazdım. Ondan sonra bunların içerisindeki top 10 aksiyonum ne olmalı? Yani salı günü işlerini yaparken salı günü devam eden projenin top 10 aksiyonları neler olmalı? Bunları hedefler olarak yazdım ve duvarıma astım. E, o kadar rahatlatıcı bir etkisi var ki yani ben de en azından çok iyi çalışıyor. Eder. Uyku dedik, hedefler dedik, ee, önemli bir kısmı aslında oyunlaştırma yani motivasyon açısından dalgalanma yaşadığımız noktada çok ciddi önemli olmaya başlıyor bu. Yaptığınız işin içerisinde bir tür hedef koyma, bir tür hadi bakalım 21 günlük bir challenge yapıyorum kendime gibi dinamikler olursa veya işte 4 aylık bir challenge yapıyorum, bakalım yapabilecek miyim, hadi kendi sınırlarımı göreyim, yapamadığım noktalarda bunu yapacağım gibi dinamikler koyduğunuzda aslında çok bunaltıcı olabilen, yani insanın çok kendisiyle kavga etmesini içeren, süreçleri çok daha rahatlatabiliyorsunuz. Aslında bir öğrenme deneyimine dönüşüyor. Bir deneye dönüşüyor aslında. Ve oyun mekanikleri işin içerisine girmiş oluyor. Bu size ortalığı biraz göstereyim. Ee, yani sosyal mesafelendirme ortada ama biraz da rüzgar var kusura bakmayın. Kalabalık bu şekilde park içerisinde. Yani şu anda buradaki tavsiye stay alert. Dikkatli olun, e, uyanık olun. Her yerde virüs var, bulaşabilir. Tamam insanlar uyanık, uyanık ama baya böyle işte bir kalabalık kütlesi de var. Ne kadar uyanıklar bilmiyorum. Önemli bir kavram var burada. E, Nasim Talebin Siyah Kuğu kitabını tekrar tekrar düşünüyorum bu aralar. E, geçmişte bir bakmıştım ama ayrı bir anlamlı oldu benim için. Ee, insanın içinden geçtiği dönemin dertleriyle eşleşmesi çok önemli. O sırada okuduğu kitabın. Ee, ve şu kavramı aslında çok net ortaya seriyor. Diyor ki iki tane evren var diyor. Bir tanesi ortalamalar evreni, bir tanesi ee, de ekstremler evreni. Moderatisten ve ekstremisten diyor. Yaptığınız işle birlikte hangi kategoride olduğunuzu anlamanız aslında çok önemli. Yani e, bir ay çalış, bir ay maaş al. Üç ay çalış, üç ay maaş al evreninde değil de yedi ay çalış, sıfır al. Bir ay daha çalış, yirmi aylık e, kazanç kazan evrenindeyseniz bu dengeleri değiştiriyor biraz. E, ve insanın motive tutmasını kendisini birazcık zor hale getiriyor. Geçenlerde hatta bununla ilgili şöyle bir e, düşünce paylaştım. Bir tweet attım. E, her başarılı insan her başarılı insan hakeder mahkemez mi, mi? Bana düşmek bana düşmez bunu söylemek ama her başarılı insan kaliteli karar aldığı ve çok çalıştığı için başarılı değil. İçerisinde ciddi anlamda da bir şans faktörü oluyor bunların. O yüzden de bunu düşünerek baktığınızda dünyaya insan gerçekten daha da çok dikkat etmeye başlıyor. Kimlerin başarısının içerisinde ne kadar şans faktörü var diye. Bu şu yüzden önemli. Eğer ki bir alanda sosyal mecralarda takipçi geliştirmek olur, kuvvetli bir startup fikrini hayata dönüştürmek olur, paraya dönüştürmek olur ne olursa olsun kolay takip edilebilir bir reçete olduğuna yani aslında ortalama çabayla ya da lineer bir şekilde dönüş alınabileceğini hissediyorsanız eğer o zaman bu dönüş alamadığınızda diğer insanlara da bakınca bu inanılmaz bir motivasyon kırılmasına sebep oluyor aslında. İşte bu yüzden e, anlamak çok önemli hangi denklem içerisinde olduğumuzu. E, bazen 10 çaba, 20 çaba, 30 çaba, 0 dönüş, e, sonra 300 dönüş. E, hatta bunun ne zaman ve ne büyüklükte geleceğini de öngörmek mümkün değil. Çünkü başarının nasıl bir dönüş olacağını öngörmek aslında birazcık gelecekle ilgili e, hava tahmini yapmak gibi bir şey. Onu bile tam yapamıyoruz hala biliyorsunuz. Bu daha da bilinmez, daha da kaotik bir konu. O yüzden bunu tekrar hatırlatırım yani e, eğer ki özellikle girişimcilik dünyasındaysanız yaptığınız işlere karşı lineer dönüşler bekliyorsanız 3 verdim 3 alayım gibi ve 5 veriyorsanız 50 veriyorsanız 0 alıyorsanız hep kendinize bunu hatırlatın. E, oradaki dönüş hiçbir zaman tam olarak e, ortalamalar evreninde olmayacak. Ya bu arada fark nasıl kalabalık? Arkadaş anlamadım ki ben bunu. Ortam fena yani. Yani deseniz ki bana bir sıralamaya koy neler önemli gerçekten başarılı olmak için. Zeka olsun, çalışkanlık olsun, iş ahlakı olsun, iş sorumluluğu olsun, diğer insanlarla birlikte çalışma olsun. Daha önce en tepede iyi işbirliği yapmak, insanlarla bir araya gelebilmenin önemli olduğunu söylemiştim. Bu hala benim için çok tepede. Çünkü ne kadar birlikte birçok insanı bir araya getirebilirseniz o kadar başarı ihtimaliniz artıyor. Ama bir yandan da artık şunu da en tepelere koyuyorum. Kendi motivasyonunu yönetebilme. Kendi enerjini yönetebilme. Bu bayağı en en büyük dar boğaz olan konu. Şu parktan çıkıyorum çok kalabalık gerçekten. En çok dar boğaz olan konu bu. Yani insanların en çok takıldığı konu bu. Çok çalışkan, çok zeki. iş üretme kapasitesi inanılmaz yüksek. Kendiyle ilgili tanışıklığı çok yüksek. Çok iyi harika iyi işler çıkartabilecek bir sürü insan var. Ve bunların çok büyük bir çoğunluğu en başta 3. 6. ayda veya 9. ayda birinci senenin sonunda pes ettiği için ya da pes etmek istediği için başarılı olamıyor veya başarı ihtimali azalıyor. O yüzden kendi motivasyonunuzu, o bir tür kuyu aslında, o kuyunun hiçbir zaman kurumaması gerekiyor. Enerjiyle dolması gerekiyor. Bu bayağı zor bir denge. Herkes için zor. Hatta ve hatta kurumsal hayatta çalışan, girişimci olsa son derece başarılı olmak için gerekli yetkinliklere sahip, ama bu konuda yani işte finansal %100 özgürlüğe sahip olmadığı noktada acaba gelir kazanabilir miyim endişesini yaşadığı için ve psikolojik sermayesi biraz sınırlı olduğu için bu tarafa atlamayan da birçok insan var. Onların durumu da aslında aynı şekilde. Yani özetlemek gerekirse uykunuza dikkat edin. Kendinize hedefler koyun. Ee, ekstremler dünyasında iseniz ekstremler dünyasında olduğunuzu hatırlayın. E, zamanınızı iyi yönetin, oyunlaştırın kendinizi motive etmek için ve o, o psikolojik sermayenizi e, gerçekten çok dikkatli şekilde harcayın. Onun kıymetini bilin. E, umarım faydalı olmuştur size. Benim için de böyle güzel bir yürüyüş oldu. Görüşürüz.